Nene nene yok dünya murumda mı herkese sonu konuşuyor. Bu aramın biri, davazı her yeri Parmakla silniriz çok tatlı duzelleri. Bu aramın biri, yakıyor her yeri Neini neini neini ne? Siline tarlın şaynıyor. Dünya mola namıla herkes onu konuşuyor. Neini neini neini ne? We Yakmadım, motoru motoru dayak çamur dayak motoru